14, 14 20 Haziran. Nasılsınız Başak Burçlarım? Umarım her şey keyif ve güzelliktedir. O sırada da haritanıza şöyle bir e, göz atıyorum. Yükselen May Burcunuzu mutlaka takip ediyorsunuz. E Akkaya e Official Instagram Sayfası ya eliniz yapışmasın, yorum yapın, şikayet edin, beğenin, beğenmiyorum deyin, uyduruyorsunuz deyin, bir şeyler deyin. Yani benim motivasyonumu daha çok yüceltin. Kötü de deseniz ben dikkat ederim. Çünkü insan yaradan yarattı. Hatasız kul olmaz. Hepimizde bir hata vardır. Lütfen yazın yani. Şikayet ediyorum Evine seni. Güzel yorum yapmıyorsun. Ya çok iyisin de deme beni. Hatalarımı da söyleyin. Çünkü hata söylenerek iyileşir. Lütfen e, dikkat edin ya. En azından hepimiz hata yapabiliriz. Değerli Başak Burçları. E, özellikle bu hafta sonu ailenizle gideceğiniz yolculuk. Ee, ve kendi başınızı dinle, yani tek başınıza gideceğiniz ailenizle gidip kendinizi tek hissetmek istediğiniz bir seyahatiniz var bu, se bu seyahatte geçmişinizi düşünüp hatalarınızı düşünüp artık bu hataları hayatımın içerisine yapmak istemiyorum ve artık ben tamamlanmam ve içimdeki kendime ait olan hayatı birebir yaşamak istiyorum insanlara iyilik ettim çok yoğun iş enerjime ve hiçbirinden ödül almadım. O yüzden artık kendime barışıp kendimi iyileştireceğim diyorsunuz. Ya değerli başak burçları. evet bunu yapın. Çok uzun süredir bu enerjiye ihtiyacınız var ama siz düzen, kural, disiplin ve iş bağımlısı olan bir insansınız. Sosyal hayat, evet. Girişimci olmanız ayrı ama kendi içinizde az konuşup bunları doğru noktada yapmak istediğinizin sizin işten ayrılmanızı uygun görmüyorum. Sizin ruhunuz çalışmalı, enerjinizi bu şekilde dağıtmalısınız. Bulunduğunuz özellikle büyük devlet, belediyede e, belki... E, Büyük Mecliste çalışıyorsanız bile sizin işinizde hayranlık size hayran olan insanlar var. Lütfen daha sağlam. Sadece enerjinizi toprağa mı atacaksınız denize mi atacaksınız? Bu mutsuz ruhunuzu iyileştirmeniz lazım. Bu hayatta aslında siz yeni roller'e, yeni işlere bulunduğunuz noktadaki konumlardaki değişimler sizi daha çok yüce yüceltecek ama siz belki hani çok yorgun bir hayat geçmişinizle alakalı yaşadığınız travmalar ve ve insanlara güvenmediğiniz için hep otokontrollü hep gizemli hep sakin kalmak istiyorsunuz artık cesaretiniz var siz cesaretsiz değilsiniz. Siz insanlara güvenmiyorsunuz. Bence bulunduğunuz üst mertebe ya da devletle alakalı alanlarda çok büyük ve hayal ettiğiniz rütbeniz, hayal edeceği, mesela akademisyenseniz istediğiniz okul, doktorsanız istediğiniz şehir ya da meclisin içindeyseniz hak ettiğiniz değerleri alacaksınız. Sizin o dürüst duruşunuz sizi ödüllendirecek. Kurumsal ya da devlet kurumsal alanda değişimler bekleyen bazı başak burçları için evet bu diyaloglar bu iletişimler var masanız değişecek. Ama ilk önce bulunduğunuz şirketin bazı karışıklıkları toparlandıktan sonra değişecek. Bir 20 gün sabrederseniz 20 gün sonra hak ettiğiniz koltuk sizin enerjinizde olacak diyorum. Ortaklı işle ilgili sorunlar yaşayabilirsiniz. Ortağınız size haksızlık yaratabilir. Maddi olarak zarara girebilirsiniz. Dikkat diyorum. Yeni iş kurmak isteyen o başak burçlarına evet güvendiğiniz bir dostunuz var. Bu dosta yapacağınız işin devamı olacak. Gözü kara yap. Ama para konusunda halledemediğin noktaların var. E, o yüzden e, kredimi çekeyim. Birinden borç Kredinizi çekin. Gayet rahat bir şekilde halledeceksiniz. Ve hiçbir sorun olmayacak. Değerli başak burçları evde her şeyi atmak istiyorsunuz. Koltuk, masa, sandalye, yatak, eşya. Yepyeni bir ev enerjisi yaratmak istiyorsunuz. Evet uzun süredir yapmak istiyordun. At her şeyi yani bir garibana ver atma yani çöp atma lütfen. E, yepyeni, sade çünkü evin kalabalığı da seni yormaya başladı. İyi gelecek ve bu de enerji evine de huzur getirecek. Evli olan değerli başak burçları, e, boşanmak konuş konuşmaları var. Ailelerinizi ilişkiye ya da yakın insanları ilişkiye karıştırdığınız için sizin etrafınızda Karınız da çok kocanız da çok bence birebir ilişkiyi tekrar bir gözden geçirin başkalarının lafıyla hareket etmeyin diyorum ee, boşanma bekleyen ve evra ile ilgili haklarımı alacak mıyım diyen bazı başak burçlar haklarınızı ev hakkınızı para hakkınızı en iyi şekilde alacaksınız. Bir de geçmişinde uzun süredir hayal ettiğin ve bir kez konuşsaydım hak ve helal konusundaki evreyi halletseydim dediğiniz kişiyle iletişim var ama onun hayatında başka biri var. Umut edip beklemene gerek yok diyorum. Evet bir de ailenizle alakalı dedenizden, annenizden, anneannenizden kalan bazı miras konularınız var. Bu miras konuları için daha devam edecek haklar var ama mücadele edin, değerli haklar var ve bu haklarınızı alacaksınız. Orta kulak iltihabı, alerjik enfeksiyonlar. bir de nodüllerinize baktırırsanız sevinirim. Mutlu, umutlu, hayat dolu kalın.